Ahir zamanda bekledikleri Adonay. Evet. Bu kadar. Mı? Mısır döneminde Masonluk. Cananyattaki geometri Allah'ın yaratılış yaratıştaki kullandığı düzgünlük ve simetri o anlatılıyor.